Teknoloji herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei'nin ilk yüksek performans Dizüstü Bilgisayarı olan MateBook 16. En üzere Huawei, bilgisayar tarafında bayağı güzel işler yapıyor arkadaşlar ve bilgisayar pazarındaki payını da günden güne arttırıyor. Bunun sebebi ise Huawei'nin gayet kullanılabilir cihazları tüketiciyle buluşturması diyebiliriz. Bugünkü Matebook 16 cihazı aslında bunlardan birisi. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere Huawei'nin ilk yüksek performans dizüstü bilgisayarı. Peki bu bilgisayar bizlere neler sunuyor? Dilerseniz biraz bunlardan bahsedelim arkadaşlar. En önce incelememize Tasarımla başlayalım. Genel hatlarıyla baktığımız zaman zaten Huawei'nin kendisine has bir tasarım çizgisi olduğunu biliyoruz. Yani bir cihazı biz dışarıdan gördüğümüz zaman bu Huawei'nin Notebook'u diyebiliyoruz. Çünkü Huawei geçmişten günümüze belli bir tasarım çizgisi tutturdu ve bu tasarım çizgisi de kullanıcılar tarafından sevildi. O yüzden bu tasarım çizgisinde devam ediyor yoluna. Matebook 16'ya baktığımız zaman genel Huawei'nin tasarımsal hatlarını taşıyor diyebiliriz. İnce çerçeveye sahip bir ekran. Gayet güzel konumlandırılmış arka aydınlatmaya sahip klavye. Geniş bir mousepad alanı ve tabii ki fonksiyonel çıkışlar. Bilgisayara ilk baktığımız zaman dikkatimizi çeken şey arkadaşlar geniş ekranı oluyor. Burada 16 inçlik 2520x1680 piksellik bir ekranımız mevcut. Bu ekranın piksel derinliği ise 189 ppi. Ekrana baktığınız zaman çerçevelerin ne kadar ince olduğunu görebiliyorsunuz. Gerek yan çerçeveler gerekse alt ve üst çerçeve son derece ince konumlandırılmış. Burada arkadaşlar Huawei'nin kullandığı ekran gövde oranı ise yaklaşık olarak %90. Bu oranın gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Huawei bunu yaparken ne yapıyor? Üst çerçeveyi alt çerçeveyi ve yan çerçeveleri oldukça ince tutuyor. Ve bu sayede ekranı neredeyse üst kapağı Tamamına yaymış oluyor. Ekranın hemen alt kısmında bir Huawei yazısı dikkatimizi çekiyor. Bu alt çerçevenin inceliği de zaten bu yazının sığacağı kadar. Dolayısıyla tasarımsal anlamda baktığımız zaman ekran boyutu kesinlikle beklentilerimizi karşılıyor diyebiliriz. Ekrandan bahsetmişken şunu da parantezinde belirtelim arkadaşlar. Bu cihaz dünyanın ilk True Rayland renk doğruluğu sertifikalı dizüstü bilgisayarı. Klavye tarafına indiğimizde Az önce de belirttiğim üzere burada arkadan aydınlatmalı bir klavyemiz mevcut arkadaşlar. Klavyenin sağ ve sol tarafına birer tane hoparlör yerleştirildiğini görüyoruz. Peki bu hoparlörlerin bize sağladığı performans nasıl? Dilerseniz gelin şimdi bu hoparlörlerin performansına birlikte göz atalım. Bu cihazda iki hoparlörünün yanı sıra iki tane de mikrofon bulunuyor. Yan taraflarda ise tabii ki girişlerimiz konumlandırılmış durumda. Buradaki girişlere ayrı bir parantez açmak istiyorum yeri gelmişken. 2 adet USB-C girişimiz mevcut. Bir adet HDMI. İki adet de USB-A yani USB 32 gen bir girişimiz bulunuyor arkadaşlar. Merak edenler için şunu da söyleyeyim. Huawei kulaklık girişine de yer vermeyi ihmal etmemiş. Yani bu cihazda 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi de bulunuyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü artık bazı bilgisayarlarda 3.5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmemeye başlandı. Sanki herkesde bluetooth kulaklık varmış gibi kulaklığa yer vermiyorlar. Kulaklık girişine yer vermiyorlar. Fakat Huawei burada kulaklık girişi koymayı da ihmal etmemiş. Bu da önemli bir artı diyebiliriz bizler için. Bu arada tasarımdan bahsetmişken şuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Huawei yine bu cihazda da klavyeye gizlediği bir kameraya yer vermiş. Biliyorsunuz Huawei cihazlarında genel itibariyle çerçevenin üst kısmında bulunmuyor. Ne yapıyor Huawei? Burada F6 ve F7 tuşlarının arasına bir adet kamera butonu yerleştiriyor. Bu butona bastığınız zaman kamera açılıyor ve herhangi bir görüntülü konuşma vesaire yapacağınız zaman kamerayı aktif hale geçirebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir artısı var arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde pek çok kişi bilgisayarının kamerasının bulunduğu kısımlara bantlar falan yapıştırıyor. Neden? Çünkü kendisini güvende hissetmiyor insanlar. Yani her an birisi bilgisayarıma trojan atabilir, başka virüs dosyası atabilir ve bu virüs dosyasıyla benim haberim olmadan beni izleyebilir düşüncesindeler. Bu yüzden de kameraya, bilgisayara güvenmedikleri için ne yapıyorlar? Buradaki kamerayı bir bantla kapatıyorlar. Eminim buna siz de tanık olmuşsunuzdur. Burada Huawei'nin artısı ne? Klavye içerisine gizlendiği için kamera. Sizin isteğiniz dışında bu kameranın sizi çekme şansı bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü... Siz buradan kamerayı açmadığınız sürece kameranın sizi çekme ihtimali yok. Bu yüzden kameranın da klavyeye gömülü olarak gelmesi bizler için önemli bir artı diyebiliriz. En azından burada kalkıp da monitöre falan bant yapıştırma gibi demede bir yönteme ihtiyaç duymuyoruz. Neden? Çünkü burada tuşa gizlenmiş durumda kameramız. Bastığımız zaman açılıyor, bastığımız zaman kapanıyor. Tasarımdan bahsetmişken cihazın şık bir metal kasayla geldiğinde sizlere belirtelim arkadaşlar. MacBook 16'da daha pürüzsüz, daha şık yüzey için CNC seramik kumlama işlemi kullanılmış. Bu sayede cihaz yüksek mukavemetli, alüminyum alışımlı bir metal gövdeye sahip olmuş. Bunun yanısına güvenlikle ilgili değinmek istediğim bir nokta daha var. O da parmak izi okuyucusu. Bu cihazda parmak izi okuyucusu da mevcut. Dilerseniz şifre girmeyle uğraşmak yerine ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Parmak izi okuyucusununla... Hemen bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Ayrıca bazı uygulamalarla yine parmak izi okuyucusunun desteğiyle birlikte dosyalarınızı şifreleyebiliyorsunuz. Bu uygulamalar parmak izi okuyucusuyla dosyalarınızın açılmasını sağlıyor. Yani nedir? Siz önemli bir klasör üzerinde çalışıyorsunuz. Atıyorum bu klasörü şifrelediniz. Parmak izi okuyucusuyla açmayı deniyorsunuz. Ve sizin dışınızda hiç kimse Şifreyi bilse dahi ne yapamıyor arkadaşlar bu klasörü açamıyor. Dolayısıyla cihazda parmak izi okuyucusunun olmasının bu gibi artılarının olduğunu da sizlere belirtmiş olalım. Evet genel itibariyle tasarım salatlar bu şekilde son derece kaliteli, son derece şık bir tasarım çizgisi yine bizlere sunulmuş durumda. Zaten Huawei'nin kendisine has bir tasarım çizgisi var ve bu tasarım çizgisi de gerçekten çok iyi. Dolayısıyla öyle uzun uzun anlatmaya da gerek yok. Zaten bilenler biliyor bilmeyenler de burada Şekil gibi bilgisayarı görüyorlar. Gayet şık, mobilite anlamında taşınabilir bir cihaza karşı karşıyayız arkadaşlar. Tabii ki günün sonuna baktığınız zaman bu tarz bilgisayarlar genel itibariyle iş odaklanıyor. Malum pandemiden ötürü vesaire derken işler artık ofislerden evlere taşındı. Yani uzaktan çalışma hayatımıza iyiden iyiye girdi. Uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesi bu tarz bilgisayarların önemini de arttırdı arkadaşlar. Artık insanlar ofise gitmek yerine evlerinden çalışabiliyorlar. Yaz geliyor, bahar geliyor. Evlerinin de dışında bir parka gidip, bir bahçeye gidip, bir kafeye gidip çalışmak isteyebilecekler. Dolayısıyla burada önemli olan ne? Bilgisayarın mobilite yetenekleri. Bu ne demek? Bu bilgisayar ne kadar taşınabilir? Bu bilgisayarın şarjı dışarıda ne kadar gidebiliyor? Bunlar ön plana çıkıyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bunlardan da biraz bahsedelim. Mobilite derken şunu da belirtelim. Belki bazılarınız merak edecektir. Bu cihazın ağırlığı arkadaşlar yaklaşık olarak... 1.99 kilogram. Burada önemli olan şu. Cihazın ekran boyutu belli. Cihazın size sundukları belli. Dolayısıyla bu ağırlık gayet hafif diyebiliriz. Dolayısıyla sizin bu ekran boyutuna sahip bir cihazı, size bu kadar yüksek bir pil ömrü sunan bir cihazı zaten 2.5-3 kilogramdan aşağı bulamazsınız. Bu gerçeği de inkar etmemek gerekiyor. Dolayısıyla burada yine Huawei'nin mobilite anlamında önemli bir işe imza attığında sizlerle paylaşmak isterim. Evet arkadaşlar tasarıma değindiğimize göre şimdi gelelim cihazımızın teknik özelliklerine. Bu cihaz acaba bizlere neler sunuyor teknik özellikler anlamında. İşlemci tarafına baktığımızda AMD imzası taşıyan Ryzen 7 işlemcisini görüyoruz. 5800H yani 5000 serisi bir işlemci var karşımıza. GPU tarafında ise arkadaşlar AMD Radeon Graphics mevcut. RAM tarafında 16 GBlık bir bellek desteğimiz bulunuyor. Dahili depolama alanında ise 512 GBlık bir SSD'miz var. Bu değerlerin genel olarak bakıldığında bizler için yeterli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Sonuçta bu bilgisayar genel itibariyle böyle iş odaklı kullanılacak bir cihaz. Dolayısıyla gerek RAM, gerek dahili depolama, gerekse de CPU ve GPU tarafında gayet yeterli bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Huawei arkadaşlar bu cihazda Huawei shark fin fan ve çift soğutma borusu sistemini kullanmış. Yani dolayısıyla burada soğutma sisteminin gayet verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz sizlere. Yükseltilmiş soğutma sistemi daha hızlı ısı dağılımı sağlayarak yoğun kullanım altındayken bile dizüstü bilgisayarını serin tutmayı başarıyor. Aşırı ısı hissetmediğiniz için dizüstü bilgisayarı Kolayca bacaklarınıza vesaire koyarak kullanabiliyorsunuz. Buradaki soğutma sisteminin de yine son derece verimli olarak kullanıldığını, son derece verimli olarak çalıştığını sizlere söyleyebiliriz. Az önce de belirttiğim üzere bu cihazda çift mikrofon olduğunu sizlere söylemiştim. Bu mikrofonlarda yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz herhangi bir toplantıya girdiğinizde bu cihazla karşı tarafta bir görüntülü konuşma vesaire yaptığınızda ya da bir konuşma yaptığınızda, bir görüşme gerçekleştirdiğinizde çevredeki sesleri üzeri ödeyerek sizin sesinizin karşı tarafa net bir şekilde gitmesini sağlayabiliyor. Bu neden önemli? Hemen açıklayalım sizlere. Örneğin bir kafede çalışıyorsunuz ve o anda önemli bir toplantı isteği geldi ya da önemli bir görüşme isteği geldi. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarınızı açtığınızda kafedeki o diğer sesleri ne yapıyor bilgisayar? İzole ediyor. Dolayısıyla sizin sesiniz karşı tarafa net bir şekilde aktarılmış oluyor. Bu yüzden yapay zeka destekli yürültü engelleme özelliğinin bizler için, çalışanlar için, ofis ortamında çalışanlar için son derece önemli bir özellik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gelelim bizler için en önemli kriterlerden birine yani bataryaya. Biliyorsunuz genel itibariyle bu tarz bilgisayarlarda batarya tarafı ön plana çıkıyor. Fakat Matebook 16'nın bu alanda gerçekten rakipsiz olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çeşitli batarya testleri de yaptık biz arkadaşlar bu cihazla. Yaptığımız batarya testinde modern ofis uygulamasında bize tam 13 saat 2 dakikalık bir pil ömrü sundu bu cihaz. Ve şunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Test bittiğinde daha bataryamızın %20'si doluydu arkadaşlar. Yani testi %100 başladık. 13 saat 2 dakika geçti. Bataryamızın da %20'si daha henüz kullanılmamış bir şekilde duruyordu. Burada Modern ofis testini biraz açmak istiyorum sizlere. Modern ofis testi denildiğinde aklınıza sadece böyle WordExer vesaire gelmesin arkadaşlar. Bu test içerisinde görüntülü konuşma gibi şarjınızı daha fazla tüketen uygulamalar da mevcut. Dolayısıyla bir gün boyunca siz bu bilgisayarla tam verimli olarak çalışsanız dahi şarjınız her türlü sizi idare edecektir. Biliyorsunuz günlük mesai saatleri kaç saat, 8 saat olsun, 10 saat olsun hiç fark etmez. Bu cihaz arkadaşlar sizi tamamen gün boyunca götürebileceklik kapasitesine sahip. Şunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Sadece 15 dakikalık şarj ile bu cihazı 3,5 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Bunu sağlayan da ne tabii ki? 135 wattlık hızlı şarj adaptörü. Cihazın içerisinden şöyle bir adaptör görüyor arkadaşlar. Yani 135 wattlık hızlı şarj adaptörü dediğimiz bu. Gördüğünüz gibi gayet ufak ve taşınabilir bir modda cihazınızı koyduğunuz çantaya pekala şu şarj cihazını da rahatlıkla koyabiliyorsunuz ve gayet hafif bir şarj cihazı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Dolayısıyla gittiğiniz yerde ne yapabilirsiniz? Cihazınızı çıkartıp şarj edebilirsiniz ve bunu orada da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar Huawei'nin ekosistem dahilinde sunduğu özelliklerden birine. Nedir bu? Ekran paylaşma. Biliyorsunuz arkadaşlar Huawei Diklesi cihazlarından bile ekran paylaşmaya ayrı bir önem veriyor. Neden? Cihazınızı, telefonunuzu daha doğrusu bu bilgisayara bağlayarak ya da herhangi bir Huawei MateBook'a bağlayarak onun üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Huawei Share sayesinde arkadaşlar akıllı telefonunuz bir mobil disk haline gelebiliyor. Yani ne yapabiliyorsunuz? Telefondaki dosyalarınızı direkt olarak dizüstü bilgisayarda açıp düzenleyebiliyorsunuz. Çalışırken telefonunuzu bir kenara bırakıp ayrıca telefon kilidini doğrudan MetBook'tan açabiliyorsunuz. Bu son derece önemli bir özellik diyebiliriz sizlere. Bir diğer önemli soru ise arkadaşlar akıllı ekran paylaşımı. Akıllı ekran paylaşımında şöyle bir güzellik var. Bir tabletiniz var değil mi? Huawei tabletinizi açtınız. Üzerinden çizim yapıyorsunuz. Üzerinizden yaptığınız çizimi direkt olarak ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani eş zamanlı olarak ne yapıyor? Tabletinizin ekranını bilgisayarla paylaşmış olabiliyor. Ve bu şekilde Tabletinizi sanki bir çizim tableti gibi kullanabiliyorsunuz. Bu şansa erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu çok daha fonksiyonel olarak kullanmanız da mümkün. Aslında Huawei Share ile yapacaklarınız tamamen size kalmış diyebiliriz. Çünkü yapabileceğiniz pek çok şey var. Hatta şunu söyleyeyim sizlere. Gelen aramaları telefonunuz üzerinden değil de Matebook'unuz üzerinden bile yanıtlayabiliyorsunuz. Bu da bence önemli bir fonksiyon, önemli bir artı diyebiliriz. Huawei ekosistemini kullanmanın bunun gibi artıları var arkadaşlar. Genel baktığımızda Huawei Matebook 16 bizlerin beklentilerini sonuna kadar karşılıyor. Cihazın fiyatını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen belirteyim Huawei Matebook GT 27 inç monitor ve Bluetooth mouse dahil olarak şu anda arkadaşlar 21.999 Türk lirasına satılmakta. Eğer şu sıralar gerçekten böyle dizüstü bilgisayar tarafında önemli bir ihtiyacınız varsa böyle ben çıkayım şarj sorunu olmasın. Gayet mobilite anlamında bana beklentilerimi karşılasın diyeceğiniz bir cihaz varsa Huawei Matebook 16'yı sizlere şiddetle tavsiye ederiz. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler denimize geldiğince sizlerin yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.